geçerken iki sıra muhafızlar ve halk girikmiş ama kimse başını kaldırıp eklere bakamaz. Bugün gideceğimiz Betipur, Sikri şehrinde 90 km mesafeye yürüyerek gidermiş bazen. Çünkü orada bir e, onun mürşidi olan bir şey var. Hmm, e, hocası evet, hani, var. Oğullahi, Hullahi, Hullahi, Hullahi. Evet. Onun türbesi, onun e, makamını ziyaret etmek için fil değil, atla değil yürüyerek gidermiş. Tabi yaklaşık bir hafta biraz Orada ona bir de yiyemiyor. Yukarı doğru olan üçgen bizim günlük yaşantımızda, dış hayatımızdaki e, yaşamımızı gösteriyor, geliyor Aşağı doğru olan da ruhsal yaşantımız, manevi yaşantımız. Eğer dış yaşamımızla, iç yaşamımız yani günlük, güncel yaşamla manevi yaşamımız dengeliyse, ikisi eşitse, uyumluysa ortasında gördüğünüz güneş sembolü var. Ortasından güneşle gösterilen gelişme ortaya çıkıyor. Bu aslında yoga da çok kullanıyor yoga sembolü. Karşı taraf sarayın şeyin, ekberin taht salonu. Sarayın Burada da eğlence, eğlence oluyor. In. İşte ağzına ateş püslütenler, cambazlar, hokkabazlar, dans edenler. Hı hı. Ve bu şekilde bakın şu taşlardaki işlere dikkatinizi çekiyor özellikle özellikler. Arkanda da var bakın. Bunlar tek parça taştır. Aynı demin dediğim sandstone, kum taşı. Kürmüzü kum taşıdır. Bakın. Tavanlaki tavanlardaki işlerde işte fil var, dikkat ederseniz içinde, lotus çiçeği var, kuş var, her bir tanesi bir eser yani, yapmak evet. zorundayız. O konuda da fil başlar var, fil orkı var, alınlıklar da. <gülüyor> Çok güzel. Bak.